Buradaki integralin neye eşit olduğunu bulabilir misiniz? Evet, kendi başınıza bir deneyin. Eğer denediyseniz, bunun integralini almak için şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz geleneksel yöntemlerin, mesela değişken değiştirmenin işe yaramadığını görmüşsünüzdür. Bunun gibi rasyonel bir ifadenin integralini almak için yapmanız gereken ilk şey, payın kuvvetinin paydadan büyük ya da eşit olup olmadığına bakmak. Evet, burada payın kuvveti, paydanın kuvvetine eşit. Ve bunun gibi durumlarda payı paydaya bölebilirsiniz. Rasyonel sayı da zaten iki sayının birbirine oranı demek, değil mi? x eksi 5 bölü eksi 2x artı 2. Gelin bu uzun bölme işlemini birlikte yapalım ve elde edeceğimiz sonucun integralini alabilecek miyiz görelim. x eksi 5'i eksi 2x artı 2'ye böleceğiz. Başlıyorum. Kuvveti en büyük terimler hangileri? de eksi 2x kaç kere vardır? Eksi 1 bölü 2 kere. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 2x, x eder. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2 de eksi 1. Şimdi maviden sarıyı çıkaralım. Alttakinin negatifini alıp toplayacağım. Negatifini alınca eksi x artı 1 oldu. Toplamları da eksi 5 artı 1 eksi 4. Demek ki bu bölme işleminin bölümü, eksi 1 bölü 2, kalanı da eksi 4. Şimdi bu sonucu kullanarak bunu baştan yazalım. Eksi 1 bölü 2, eksi 4, bölü, eksi 2x, artı 2dx. Bunu sadeleştirebilir miyiz? Evet. Hepsini 2'ye bölelim. Hatta bir taşla 2 kuş vuralım ve eksi işaretlerinden de kurtulmak için eksi 2'ye bölelim. 4'e eksi, e, eksi 2'ye bölersek, 2 olur. Eksi 2x bölü eksi 2, x eder. Ve artı 2 bölü eksi 2'den de eksi 1 elde ettik. Şu ana kadar sadece cebir yaptık ve buradaki ifadeyi eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü x eksi 1 ile sadeleştirdik. Şahane! Artık integrali almaya hazırız. Eksi 1 bölü 2'nin ters türevi oldukça açık, değil mi? Eksi 1 bölü 2x olacak. Sırada 2 bölü x eksi 1'in ters türevi var. Hemen kafanızdan x eksi 1'in türevi 1'dir. Değişken değiştirme yaparak x eksi 1'e göre ters türevi x eksi 1'in mutlak değerinin doğal logaritması olarak bulabilirsiniz. Eğer karışık geldiyse ve ne anlatmaya çalıştığımı tam olarak anlamadıysanız gelin değişken değiştirmeyi uygulayalım. x eksi 1'in türevi nedir? 1. Peki x eksi 1 yerine u koyarsak du dx e eşit olur. Bunu sabit sayıyı dışarı çıkarıyorum. 2 çarpı 1 bölü u'nun integrali çarpı d u ve bu da 2 çarpı mutlak değer içinde u'nun doğal logaritması artı c olur. u'nun yerine x eksi 1'i koyarsak da, 2 çarpı mutlak değer içinde x eksi 1'in doğal logaritması artı c buluruz. Evet, bu sonucu, artı 2 çarpı, mutlak değer içinde x eksi 1'in doğal logaritması, artı c olarak buraya yazıyorum. Küçük bir hatırlatma, artı c sadece bundan gelmiyor. Bütün bu ifadenin integralini alırken eklediğimiz bir sabit ve eğer bunun türevini alırsanız da zaten yok olur. İşte bu kadar.